Çorucuk. Hayır hayır hayır hayır. İttat. Nice. O da Altıma seçtim. Yemin ederim altıma sıçıyor lan. Akrep sıktı. Oğlum amına Kanka altıma sıçtım. Oğlum olduğu yerde sıkmadı herif. Çok of. korktum orospu çocuğu. Ya çiçe, akrep. Ya çetal çıktı ne oğlum? Vallahi güna Viley bak. V diye logo yaptırmış ya bize. Yaşar hazırlanıyor. Anasını sikeyim. <gülüyor> Mükemmel bir akt. Evet yarışmacımız Yaşar yürüyor Oğuz lan duvarı dildik ama ne oldu Ben ne yaptım <gülüyor> Lan ne yaptın? <gülüyor> Allahım yarabbim sen nerede yayın açıyorsun lan bile? Bir gün izleyeceğim aman abim yayın akışında izleyeceğim bir gün Nereden açıyorsun yayın Bigoda mı Çocuk bu? Bir Nerede bigoda mı? Nasıl ederim bala? No odama. Alo. Ne yaptın oğlum duvara? <gülüyor> Duvarı deldim ya. <gülüyor> Ta vururlar. <gülüyor> yapabileceği bir şey yok. Ananı sikerim. Lan. Ben... <gülüyor> Aktı o. Aktın değil mi? Bu kulvardan son dört düz mesisine giriliyor. 350 metreye geliyor. Altar sakin şu anda. Şimdi hızlandı. El dış kulvardan. El dış kulvardan. Eagle Engine. Eagle Engine. Eagle Engine. Eagle Engine. Eagle Engine. Eagle Engine. Eagle Engine. İğrenç! Kaza kazanıyor oldu? Ne lan ne yapayım? Ne lan ne En var mı Boşaldım! Ah! Anaristik. Ufhahaha Uğur <gülüyor> çok <gülüyor> Yanlış <anlaşıldı>, <gülüyor> Kegli gece gece gülelim eğlenelim diye geldik Otvam çekine başlatma şimdi kapat Üzülüyorum Bu saatte abi. hanımı uyandırtacaksın bana <gülüyor> Çok özür diliyorum kapatıyorum kusura bakma Yengemi de rahatsız etme artık yeder <gülüyor> Yeter bir doy artık aman <gülüyor> <Allah 'ın> belası <gülüyor> <gülüyor> ne doyumsuzmuşsun la <be> kardeşim be. <gülüyor> Aa. Aa. Aa. Aa. Ne oluyor lan? Ananı çıkıyor. Allah. Allah. Allah ne oluyor? Allah'ım görüyorum. Allah'ım geldi. O an geldi. Evet, uzun yıllarda beklediğim <gülüyor> an geldi. Ne geldi? Bit gelmiş. Başka. Nasınsın aşkım? İyiyim aşkım. Oh şu an iyi geldi bana bu falan. <gülüyor> Diyorlar en boş konuşmaları ya. Ya gerçekten bir sevgilim olursa eğer buradan gelecekteki e, sevgilime karıma lütfen böyle salak salak şeylerle uğraşmayalım. Gerek yok. Boş iş yani. Ne haber nasınsın? Ne haber Günaydın. İyi geceler. Uyuyorum. Tamam. Beyninden vurulmuş ya döncü. Çok oldum ya. Böyle Allah hiç kimseye yaşamıyor. Üç duruyormuş. Abi babamı 31 çekerken yakaladım. Ama yakaladığımı fark etmedi ne diyeyim. <gülüyor> Oğlum bu senaryonun tam tersi olması gerekmiyor. <gülüyor> Hay hayal <gülüyor> ettim ya. Of. Baba bir harçlık verin. Bir... Hayalim ya hep şerifsiz ya bırak oğlum Adamın özeline ne? Los Santos Polis Departmanı içeride kimse var mı? <gülüyor> ne yapıyorsunuz oğlum? İnsan, insan tehlike, tehlike var var git <gülüyor> <target> o... <gülüyor> i̇nsan. insan, kaç, kaç kaç, kaç Oğlum kaç, ne yapıyorsunuz kaç, lan? Aşık senin sen ana nakana insan, i̇nsan var Tehlikeli bölge Tehlikeli bölge Tehlikeli bölge İnsan var Aşık kesin ana kana İnsan var kaç Geliyor yaklaşıyor Yaklaşık 5 metre yanımızda Asta kadı kadı soğan ana İnsan teknolojisiyle olan Bir adet tabanca Tehlikeli cisim yaklaşıyor kaç Tehlikeli cisim I hope you to take it again Deli yaklaşma. Bir, bir şey yapın ya şu bide. <gülüyor> <ete. gülüyor> boş yapma Batuhan. Ne demek boş yapma ya? Bu ne olu? Ha durdum Allah. Gördün <mü> hareketi? <gülüyor> <gülüyor> hareketi gördün mü? Bunu da her babayı yapamaz amına koyayım bunu. Az <gülüyor> şey kaldı hadi az kaldı çabuk. <gülüyor> Oha lan dikkatli. Kırdın lan kızım. Belini kırdın. <gülüyor> <gülüyor> kalk kalk bir şey yok. Devam devam. Yumuşak zemin. <gülüyor> bir de reskitinize karşına çıkan ilk tuşa bas. Sağa bas, sağ. Bastım. Tamam, birinci sağ. Ee, evet, 2. Şimdi bakayım mi? yazıyor, evet. Ne yazıyor? Bkayım, bakayım, bakayım. Bakayım. Bakayım. Tamam, en sağ üstünde ne yazıyor? Hazır yazıyor. Hazır. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şey, üç, üç evet yazıyor şimdi ekranda evet ne yazıyor diyor. evet evet ortada solda ne yazıyor evet <gülüyor> evet evet tamam tamam ne tamam yok yarabb ne var tamam diyor tamam, tamam yok. diyor yok. E bak evet sağ sağ sağ ne sahne sağ basacağım sağ, sağ. sağ var mı sağ var mı orada <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 2 saniye kaldı ama bir dakika kaldı amına kodum. Çabuk. Bak. Bekle. <gülüyor> kırmızı yarım sönüyor. Terli mi? Orayı bir toplasak mı? İnanılmaz. Buna geldi. Yalnız düşmemeyi başarıyor Krukop. Al buna da düşme amına. Evet, bebe düşürdü. Ay. Al buna da düşme, da düşme dedi. Ay. Ve maçı bitirdi be. Ben Feret Mete'cin Karakaya. Karakaya. Yeter dedi. dedi Tüm maç böyle oynadı. Kesker. Yat. Afferim oğluma. Afferim oğluma. Afferim. Ya! Ya gördünüz mü? Kesker. Gel. Gel. Otur. Aferin. Yat. Aferin. Kesker dur yani sonraki kademeler. Bir de bunu biliyor. Kesir. Kesir. git. da bayağı iyi biliyor. Ablam lira var. Ay, Ayağını sikeyim ya.